selam terazi akrab arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili terazi ve akrab arkadaşlarım sizler için 1 ile 10 Aralık arası expertler tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlar baktım arkadaşlarım expertler tarot açılımını çok seviyorlar öncesinde biliyorsunuz iki haftalık yapıyordum şimdi 3'e çıkarttım sevgili arkadaşlar 1 10 10 20 30 40 50 diyerekten gideceğim sizler için ayda 3 kez paylaşacağım vadesi kısa açılımı uzun tutacağım çünkü çok arkadaşım işte bizimkini uzun tutmadın işte kısa tuttun şöyle haksızlık oldu böyle haksızlık oldu derken üzüldüm sevgili arkadaşlarım biraz da uzun tutacağım hiç sıkıntı değil sevgili terazi ve akrep arkadaşlarım Allah'tan liste var önümde de karıştırmamaya çalışıyorum canlar evet öncesinde tabii ki sizleri çay aşk hayatınız kanalıma bekliyorum Yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor videolarımı paylaştım sevgili terazi ve akrep arkadaşlarım lütfen buyurun diyorum linklerde videolarımın altında olacaktır zaten Çayfana aşk hayatınız kanalımda yeni yıl itibariyle de çok sürprizlerle karşılaşacak benim sevgili izleyen arkadaşlarım hiç merak etmeyin burada da güzel sürprizler gelecek biraz zaman ilerledikçe sizleri Çayfana aşk hayatınız kanalıma bekliyorum Buraya bekliyorum. Benim olduğum her yere bekliyorum. Sevgili, terazi ve akreb arkadaşlarım. Buyursunlar. Buyurun imparatorça geldi. Verime doğru mu gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Şöyle usulen bir karıştıralım canlar. Ve terazi arkadaşlarımızın eksilerinden, küslerinden başlayalım. Eski eş, eski sevgili, eski kız arkadaş, erkek arkadaş. Her kimlerse sizler biliyorsunuz canlar. Sevgili terazi arkadaşlarımızın 10 Aralık'a kadar eks partner tarot açılımı. Dediğim gibi ayda 3 kez yükleyeceğim sizler için. Sevgili arkadaşlarım. Bakayım kimler ayın 10'undan 10'una neyin kavasını yaşıyorlar ona bakacağız. Ooo <gülüyor> İmparator içi, çok güzel. Evet terazi arkadaşım karşı partner ve siz. Şöyle bakıldığında bir taraf karşı taraf bir taraf siz. Oh, önce şöyle bir derin nefes alayım öyle başlayayım. Karşı taraf... Şimdi tek taraflı söylemek istemiyorum. Bu kartımız sevgili terazi arkadaşım hem süreklilik demektir yani ben teraziyi hayatımda sürekli istiyorum demektir ya da dikkatli olmak durumundayım. Benim bazı engellerim var benim bundan dolayı dikkatli olmam lazım der bu kartımız sevgili arkadaşlarım. burada. Hani herkesin hayatı kaderi biri olmadığı için iki boyutlu bunu bakın size söylüyorum. Size gelince içsel mahkeme kim hatalı kim hatasız gibi içsel mahkeme yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Ondan sonrasında ne yapıyorsunuz? Geçmişin olumsuz düşüncelerini bitiriyorsunuz. İçinizde yeniden doğuş demektir. Bakın yeniden doğuşa gideceksiniz. Hem de bir yerde karşı tarafı da gerçek aşk göreceksin. Çünkü imparatorucci var. İmparatorucci bize kadersel durumlardan söz eder. Ama iş hayatında, ama aşk hayatında diyor ki benim sevgili Terazi arkadaşım bu taraf her kim ise o benim kaderim. O benim kaderimdeki kişi gerçek aşkım diyeceksiniz. Karşı taraf ise bakın ya süreklilik olarak sizi hayatında istiyor ya da dikkatli bu insan bakacağız onun da ne olduğunu çıkartacağız ortaya. Buraya gelindiğinde ise her iki tarafta da ister istemez bir denge sıkıntısı var. Denge sıkıntısının yanı sırada nazikle davranabilirsiniz birbirinize. Çünkü burada da karşı taraf arayış içine geçiyor. Hem arayışa geçiyor hem bazıları da sessizliğe çekiliyor sevgili arkadaşlarım. Çünkü dikkatlilik durumu var. Çift çıkmış burası. Bunu da belirtmek durumundayım. Hem nazik olacaksınız birbirinize karşı hem de bir yerde... Hafiften böyle bir şeylerin içinden çıkamayınca bir denge kaybı durumu söz konusu. Buraya ise bir kabul durumu var. Kabullendik. Bir şeyleri kabullendik. Ama neyi kabullendik? Bakın burada da mahrumiyet var. Bakalım mı biz neyi kabullendik burada? Sevgili terazi arkadaşım. Bakalım kim neyi kabullenmiş? Şöyle bir bakalım. Karşı taraf imparator oldu sizin karşınızda. Sizde sahipleniyorsunuz sevgili Terazi. Terazi arkadaşım benim güzel insan hava grubunda hemen yanımdasınız. Karşı tarafı sahipleniyorsun. Bakın ne kadar güzel Evlilikse evlilik, sevimlilik, sevgililik, sahiplenmek, destek çıkmak demektir. Karşı taraf ise karşı tarafta aslında size sıcak bakıyor. Yalnız bir miktar bir kuşku durumu var. Neyin nesi bu bakalım mı? Çünkü İmparatorumuz kuşkudan söz eder. Hafif yan bakıyor size bu. Hmm. Doğru yargı yapmaya çalışıyor. Geçmiş hataları değerlendirmeye çalışıyor bu insan. Siz, ay benim sevgili terazi arkadaşım baya bir istekli. Barışmak için karşı taraf olabilir diyor. Olabilir. Bu da bir fırsat olabilir diyor. Ama şunu da söyleyeyim. Canlar eyir oturacağız, doğruyu konuşacağız buradan aldığımız an şöyle bakıldığında şu kısım sizin karşı partner çift çift çift geldi hep çift çift bakın burada da adaletin terazisi geldi yani sizin partner hep çiftlerden gidiyor ben de bunu şimdi yine bu kartımızda çifttir hem fırsat yakalamadan söz eder hem de kaçıştan söz eder canlar şimdi eğri oturacağız doğruyu konuşacağız Burada dikkatlilik durumu var. Burada dikkatli olan arkadaşım her kim ise arkadaşımız sizin karşı partneriniz. Bu noktaya gelindiğinde canlar neyse o bildireceğiz. İki boyutlu çıkmış bu taraf sizin barış kupası uzatmanıza veya barış eli uzatmanız karşısında dikkatli olan taraf tabana kuvvet kaçıyor. Şimdi doğruya doğru kaçıştır bu kaçıyor dikkatli olan. Çünkü bu kartımız ya dikkatten söz eder bize ya da ben teraziye sürekli hayatımda istiyorum der. Akımı istiyorum der. Akımı sürekli istiyorum diyen arkadaşım sizin barış eli uzatmanız karşısında işte bu terazi benim için doğru insan fırsat bu fırsat diyecek. Anlatabildim mi canlar? İki boyutlu çıkmış yan taraf. Dikkatli olmalıyım ben aman aman. Aman benim teraziyle görünmemem lazım diyen karşı taraf tabana kuvvet kaçıyor ama benim terazim sürekli benim hayatımda olsun. Ben onu sürekli istiyorum bak arıyorum onu ben. O benim için doğru insan o benim kadersel aşkım diyen karşı taraf fırsat bu fırsat diyerek size sıcak bakıyor. Buyurun nasıl tuttu değneğinizi havada? O yüzden söylemek durumundayım canlar bu taraf ikili çıktı ikili anlatabildim mi bakın sahiplenmeler var yani ne kadar güzel sahiplenme geldiğine göre daha çok sizin elinizden tutuyor kaçanlar az azınlıkta anlatabildim mi hemen yararlanmak isteyecek sizden yani yararlanmak derken yanlış anlamayın sizin bu barış elinizi fırsat bu fırsat aa, benim arayı düzeltmem lazım teraziyle bu fırsat diyecek çok güzel harika durun bakalım şimdi kim gelecek sabır çok güzel sabırla güç oluşturuyor sizde köklü kuruluş yapıyorsunuz köklü kuruluş yapmak için çekeceksiniz karşı tarafı kendinize bakayım hani bakıyorum karşı tarafta su koy vermeye başlayacak mı bizde öyle derler canlar dürüstçe mücadele veriyor artık neyin mücadelesiyse siz güven istiyorsunuz. Hem güven hem evlilik istiyor benim sevgili terazi arkadaşım. Bu durumda karşı taraf güzel. O da planlara girdi Allah'tan. Sevgili arkadaşlarım güzel. Kaçış yapan azınlık çıktı. Çünkü kaçış sonlarda gelmedi bakın. Onları saymıyoruz. Kaçan kaçtı. Ataalan alan Üsküdar'ı geçti. Burada sürekliliğe bakacağız. Çünkü teraziyi hayatında sürekli olarak isteyen... Arkadaşlarım çıktı burada kaçan kaçtı. onlarla işimiz yok uzlaşıyorsunuz bakın daha açalım mı bence bozmayalım bunu siz evlilik güven isteyeceksiniz sevgili terazi arkadaşım birle zaten 10 aralık arası karşı tarafta gayet doğal diyecek bakarız ona göre planımızı projemizi yaparız diyecek mutlu aşk planları yapmaya başlayacak ardından da uzlaşma güçlü adımlar atmak isteyeceksiniz ileri vadeli uzlaşma demektir çok güzel geldi bunu da ortaya bırakıyorum canlar tamam hak ettiğinizi alıyorsunuz demektir bitti bu kadar basit sevgili terazi arkadaşlarım çok güzel geldi tamam kaçan kaçtı ama kaçanları onları saymıyoruz sana yardım ediyoruz diyor meleğim sevgili terazi arkadaşım terazilerim benim onlar güzel kalpli insanlardır saf duygulara sahiplerdir yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven sevgili terazi kafayı yorma baksana imparator içeyi verdik diyor terazi arkadaşlarım için çok güzel sonucu güzel bağladı. yani iyi kısmı ağır bastı burada arkadaşlar sonu kötü bitmedi sonu kötü bitmiş olsaydı kaçanlar ön planla diyecektim kaçanlar kaçtı yüzde otuzu kaçtı yapacak bir şey yok ne diyelim yine de yolları açık olsun düşmanımız değiller olsun eski günlerin hatırına yolları açık olsun diyeceğiz değil mi canlar boşveren ne demişler biz doğru duralım eğri belasını bulur mu derler ne derler biz iyi niyetli olalım her şeye rağmen evet sevgili terazi arkadaşımızın da 10 aralığa kadar durumunu tatlıya bağladık şimdi sırada kim varmış akrep arkadaşımız bazen burçları karıştırıveriyorum canlar kusuruma bakmayın bunun için affınıza sığınıyorum. Öyle liste koydum? Listeyi de görmüyorum. Karıştır veriyorum. Şimdi evet akrep arkadaşlarımız için bakalım 1 ile 10 arası küslerde barış var mı? Eski eş, eski sevgili, eski kız arkadaş, erkek arkadaş, her kimlerse artık. Eski eşler, eski partnerler. Şöyle bir bakalım sevgili akrep arkadaşlarımız için karşı taraf ve siz sevgili akrab arkadaşım aslında hem bir yerde de böyle önce sizden başlıyorum, önce gözüme sizinki takıldı. Fark etmiyor yan taraf siz. Hafiften böyle bir kızgınlığınız var sevgili akrab arkadaşım. Karşı partnerinize, eks partnerinize hem de bir yerde ister isteme tabii insan ruh hali hem de onunla ilişkileri düzeltip onu sahiplenmek de istiyorsun. Karşı partner ise 1 ile 10 Aralık arası bakın bir doğuş içsel olarak kendini sorgulamış ben mi hatalıyım karşı taraf mı hatalı bu böyle gitmez benim bir an önce bu düşünceleri öldürmem lazım benim yenilenmem lazım diyecek o süreç içerisinde yenileniyor tamam güzel ve hatta yenilenmekle kalmıyor ikinci kez tekrar yenileniyor bakın burada hem sizi mutlu aşk olarak görüyor gerçek aşk görüyor bu insan bu noktaya gelindiğinde ise her iki tarafta burada bir değişim yaşayacak sevgili arkadaşlarım sevgili akrep arkadaşım burada değişimi yaşıyorsunuz yani kurak toprağınızda yağmurlar yağacak aman Allah'ım ağaçlar meyve vermeye başlayacak çok kartımız bunu söyler değişim geldi artık geçmişin olumsuzluğu bittiler bir değişkenlik yaşayacaksınız ama gelin görün ki şöyle çevreye bakıldığında Tabi arada bir, mutlaka bir sorun var arada bir sorun var çıkılmıyor değil mi bir şeylerin içinden çıkılmıyor siz ikilemde kalıyorsunuz sevgili akrep arkadaşım karşı taraf ise bitişe gidiyor. Evet karşı taraf bitişe gidiyor yaptı mı bunu yaptı siz bu şekil bu noktaya gelindiğinde ise taraflardan biri bir anda karar aşamasına geliyor bakalım mı kimmiş bu siz misiniz karşı taraf mı? Aslında bakın şu noktaya gelindiğinde her şey iyiydi. İyi birbirinize karşı istekli geldiniz. Ama gelin görün ki arada ne olduysa durum bu hale geldi. Sonra burası. Bakalım kimmiş bu aniden tepenin başına çıkıp karar almak isteyen arkadaşımız. Önce karşı tarafa bakalım. Karşı taraf dikkatli ve sürekli diyor. Hmm, evet sevgili akrep arkadaşım siz. Siz hedef belirliyorsunuz. Bakın burada arayış içindesiniz. Hmm, karar aşaması sizde. Karşı taraf ne yapıyor? Bu gün cenaze diyorlar ya bizde işte buna diyorlar. Neyse. <gülüyor> Sizler cazibe altındasınız. Karşı tarafın cazibesi altındasınız. Sevgili akrab arkadaşım barışalım, uzlaşalım der, ilişkileri düzeltelimler Gördüğünüz gibi adam veya bayan atlamış atın üstüne. Marışalım artık bitsin bu küslük diyor. Çünkü karşı tarafın cazibesi altındasınız. O süreç içerisinde cazibe altında olduğunuz için karşı tarafın ısrarla üstüne giderken ben zaten bu kartı gördüğümde mutlaka iki taraflı konuşuyorum. Ya süreklilik ya dikkatlilik ama ve lakin dikkatlilik daha ağır bastı. Çünkü ben burada aşk açılımı yaptığım için Sevgili akrabam arkadaşım, karşı taraf engelli çıktı Azize. Aşk açılımlarında hiç hoş değildir. Ya üçüncü yüzlük gösteriyorum bakın size. Ya üçüncü şahıs var ya da anne, baba, abla gibi aile büyükleri ya sizi istemiyor değil mi? Benim istedim, benim annem babam isteyecek diye bir şey yok. Örneğin ya da bu tür bir engel bu. Bir şey var, burada bir engel var güzel kardeşlerim pek maddi bir yengele benzemiyor bu siz risk alıyorsunuz sevgili akrepler güzel insanlar karşı taraf bir anda iyi niyet böyle bir durgunluğu bir iyi niyetle olaya bakış çünkü bir şey var arada azize var sizler korku içine gireceksiniz niçin karşı tarafa kaybetme korkusu oysa ki şöyle bir şey var bakın bir süre sonra karşı taraf iyi niyetten sonrasında sevgili akrep arkadaşım sizi tekrar kendine çekmek isteyebilir. Ama bakacağız yine de. İnsan ruh hali değişkendir. Bakın burada da mücadeleye giriyorsunuz. Karşı tarafın yanındakiler her kim ise onlarla mücadele bu. Karşı tarafı kaybetmek istemeyeceksiniz. Karşı taraf kısıtlı tutuklu ellerini ayaklarını bağladılar. Gidemezsen akrebe diyorlar. Siz ise... Onu bağlayanlar her kim ise onlarla çatır çatır mücadele ediyorsunuz. Ah benim akrepciklerim işte buyurun ne yapsın akrep öyle yapıyor olmuyor böyle yapıyor olmuyor. Ya bunu yapmasın da ne yapsın şimdi değil mi küçük çaplı bir illegal işleri. Bakayım sizin bu illegal işe yarıyor mu? Bütün her yıl patlattık. <gülüyor> değil mi canlar böyle bir patlama durumları ben sana sahip çıkarım ben cesurum diyor akrep. Ay çok güzel. Bu sahiplenmek demektir, destek vermek demektir. Karşı tarafın durumunun farkında bazı akrep arkadaşlarım, bütün akrepleri söylemiyorum sevgili arkadaşlar. Bazı akrep arkadaşlarım, bu açılımdaki akrep arkadaşlarım karşı tarafın zor anının farkında. İmparator cesaretten bize söz eder. Ben cesurum diyor sevgili akrep kardeşim. Ben cesurum, sen korkma. Ben sana destek veririm. Sen yeter ki başını şöyle kaldır. Tamam ben yanındayım dersen ben sana her zaman destek veririm. Korkmana gerek yok diyor. Karşı taraf ne yapıyor? Evet neden olmasın her an bir şeyleri değiştirebiliriz. Olabilir diyor. Köklü kuruluş yapabilirim diyeceksiniz. Karşı tarafla. Karşı taraf yoğun duygularda. Ama gelin görün ki yine bir şeyin ağırlığı var. Bir kadın ağırlığı var. Kadın derken yanlış anlaşılmasın. Tabi burada cinsiyet veremeyiz. Bir anne, bir abla ağırlığı olabilir. Ya da bir baba. İlla da cinsiyet vermeyeceğiz. Burada bir ağırlık var sevgili akrab arkadaşım. Karşı taraf ikilemde. Siz olayı sabır alıyorsunuz. Sabırla ben bir şekilde karşı tarafın korkularını yenerim. Uzlaşmayı yaparım diyorsunuz. Tamam. Ortaya da bir kart atalım mı sevgili arkadaşlarım? ikinizin ortak nokta kartı olsun bu bu eksikte yerle bir ama tabii ki de, de değil bu kart sizi korkutmasın şöyle bakıldığına bakın mavi var ufukta güneş var güneş başta ağlayan ufuktaki güneşi yaşıyor bu iş budur karşı taraf evet güven olması lazım diyor benim sevgili akrab arkadaşım da artık yeter tahriplerden arınalım. Yeterince birbirimizden mahrum kaldık diyecek. Yeter artık birbirimize güven verelim. Verelim ama nasıl verelim? Evet bir şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım desteğinin çoğunu buraya bıraktım. 10 Aralık'a kadar çünkü söz verdim. Bu kez dedim çok çok çok paylaşacağım. Evet bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz sevgili arkadaşlar. Neymiş değiştirmek istediğiniz? siz akrepler karşı taraftaki partneri bağlayan elini ayağına engel olan sıkıntılar her neyse onun için mücadele vermek isteyeceksiniz karşı tarafta onu sıkıp size gelmesine engel olan sıkıntılar her neyse bunları değiştirme gibi düşünce duygulara kapılacaksınız çünkü memnun olmadığın şeyleri değiştirmekten söz eder kartımız sevgili arkadaşlarım baya bir mücadele verdik Sizler için şimdi ne diyormuş meleğim meditasyon yap diyor her iki tarafa da meditasyon kaynağına bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacakmış sevgili akrab arkadaşım güzel insan hadi bakalım Evet bir şeyleri değiştirmek lazım çünkü bayağı bir engeller görülüyor ama maddi ama manevi engel var canlar bir şeyleri değiştirmek lazım böyle beklemekle bir yere varamayız Evet sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldik zaten 10 aralığı kadardı bu kez ayda 3 kez yapacağım Sizler için yakın zamanda yine karşınızda olacağım Bunlarla hiç merak etmeyin Evet arkadaşlarım sizleri çay Fala, Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliğe bekliyorum benim olduğum her yere bekliyorum sevgili terazi ve akrep arkadaşlarıma sizleri seviyorum Sevgilerim saygılarımı sunuyorum Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Bir an önce barışmanız dileğiyle diyorum. Sevgili arkadaşlarım her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda. Sıkmayın canınızı. Hadi bay.